bu tür durumların, bütün göz ağrılarının bir kere muhakkak bir doktoru gözükmesi lazım. Özellikle gençlerde bazen her hani böyle kas ağrıları, mas ağrıları, hani e, böyle kalp krizini eden ağrılar böyle çok panik yapıp panik ataklara sebep olabiliyor, şey yapabiliyor ama e, yine her haline yine bir kalp doktoruna gözükmekte fayda var. İhmal herkesin etmeden. muhakkak Çünkü herkesin bir kere zaten bir eko falan yaptırması lazım. Ekokardiyografi dediğimiz yöntemler. İşte doğuştan kalbin delik olabilir. Kalp yapısında problemler olabilir. İşte olabilir. Koronerlerin e, katlamalarında çıkış anomaller olabilir. Yani bunların aslında önceden tespit etmek lazım. Şimdi muhakkak herkesin bir kere bir doktora gitmesi Özellikle göğüs ağrısı varsa, eforla gelen özellikle göğüs ağrıları varsa, bu son derece kıymetli. Yani yürüdüğün zaman, koştuğun zaman bir göğüs ağrısı gelmiyor olması bize son derece e, iyi bulgu verir ve bunu iyi tetkik ettiğim zaman bu sonuç genelde koroner anjiyo kadar gider e, ve genelde bu tür şikayet olanlarda genelde bir takım e, kalp damar tıkanıkları çıkar ve bu kişiler aslında şanslı kişilerdir çünkü göğüs ağrısı önceden bir sinyal veriyor bazı kişilerde maalesef şanssız oluyor işte hiç göğüs ağrısı sinyal vermiyor e, ve ani işte ölümler olabiliyor. Ee, ani kalp krizleri. Bunlar mesela biraz daha şanssız grup. Ama bunlarda da işte yine risk faktörleri önemli. İşte genetik risk faktörü var ise, işte sigara, diyabet, tansiyon, obezite, bunlar var ise bu kişilerin düzenli olarak doktor kontrollerini gitmesi Kendilerini gerekiyor. Kendilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ve uzman doktorlara Kesinlikle. en kısa zamanda mesela, gitmeleri mesela gerekiyor. Mesela genetik olarak yatkın olan kişinin mesela 30 yaşından sonra düzenli olarak her yıl efor testine girmesi lazım.